Başlangıca göre 60 bir ilerleme, geçen haftaya göre de %5'lik bir ilerleme söz konusu. Banka hesabımıza da bir göz atalım. Arkadaşlar papilyon, borsan yatırım, san kol senetleri hala elimde. Geçen haftaya göre bir şey değişmedi. Burada yapmaya çalıştığımız olay, özünde dar gelirli bir insanın belli bir birikimle yatırım yaptığında, yatırıma başladığında sermaye eklemeden nasıl bir ilerleyiş sağlanabilir küçük bir meblağıyla? Bunu göstermek. İlk önce hedefim haftalık 200 lira gibi düşük bir rakamı her hafta düzenli olarak kazanmak. Ya da toplama vurduğunuzda 52 haftada 10.400 lira ediyor bu. 10.400 lira kara geçmek. Bu da başlangıç sermayemizi 3'e katlamak demek olacak. 5.000 lira sermaye, 10.000 lira kar 15.000 lira. Bakalım amacımıza ulaşabileceğiz mi? Gerçi önümüz daha üst arkadaşlar. Ama bu herhal yukarıda ana trend yönünün yukarıya olduğu gerçeğini değiştirmeyecek. Bunu da belirtelim. Törtüyümüzde bir değişiklik yok. Orosan yatırım 10, Papillon 160, sanko 200 lot. Burada söylemek istediğin birkaç şey var. Onu da bahsedivereyim hızlıca. Atalarımız, bu ülkeyi kurdukları zaman ya da bu coğrafyaya geldikleri zaman ta o zamanda, bu ülkenin sıkıntıları hep aynı. Bizim sıkıntılarımız hep aynı. Değişen bir şey yok. Genç arkadaşım, bu ülkenin sıkıntıları 50 yıl önce de, 100 yıl önce de hep aynıydı. Değişen bir şey yok. Herkes istiyor daha rahat bir hayatı yaşamayı. Ama her şeyden önce içinde bulunduğun coğrafyanın şartlarını unutma. O kitapları yazanlar, o filmleri çekenler, vizyon sahibi olduklarından, geleceği gördüklerinden değil. Sadece o günü anlattılar, o günkü sıkıntılar bugün de devam ettiği için 50 yıl önceki, 100 yıl önceki bir kitap şu anda karşılık buluyor. Bugün de aynı şeyleri yaşadığın için değişen bir şey yok yani. Bu yüzden şartlara ayak koydur. Geçmişte Orhun kitabelerini okuduğumuzda karşımıza Çin'le ilgili birkaç şey çıkıyor arkadaşlar. Ne diyor? Çin milleti hilekar ve sahtekar olduğu için. Geçmişte bunu anlatmış bir de şuna eklemiş. Demiş ki Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşak imiş. Tatlı sözde yumuşak ipek kumaşla aldatıp uzak milleti böylece yaklaştırırmış. Vakti zamanında da atalarımız bunun hakkında bizi uyarmış. Aradan kaç sene geçmiş? Aradan dünya kadar zaman geçmiş arkadaşlar. Değişen bir şey var mı? Adamların stratejileri hep aynı. Ticaretle insanlar kendine yaklaştırıp ondan sonra Türk milleti yine tatlı sözüne yumuşak ipe kumaşına aldanıp gidersen öleceksin diyor. Yani biteceksin diyor. Buna dikkat et diyor. Geçmişten ders almamız lazım. Bu adamlar bunları gidip de kitabeleri yazacak kadar önemsiyorsa bizim de önemseyip bugün bu uyarıları dikkate almamız lazım. Tam bağımsızlık ekonomiyle mümkün. Önce ekonomik tam bağımsızlık. Önce bana göre benim düşüncem güçlü borsa şirketleri. Ama kastettiğim olay şu. Gidip de bir yazılım şirketi Amerika'da 1000 dolarsa bizde niye 1000 dolar değil. Hani o, o pozisyona getirmemiz gerekiyor. Ya da paramızın değerini koruyarak, daha değerli kılarak. onlarda bin 1000 dolar yazılım şirketi. Bizde niye bir yazılım şirketi 1000 Türk lirası değil. Bu arada Türk lirasına her şeyden önce... Önem vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Ne kadar içinde bulunduğumuz durumlar can sıkıcı olsa da şunu unutmamamız gerekiyor. Türk Lirası bağımsızlığımızın bir belgesidir. Bayrak gibi, İstiklal Marşı gibi bağımsızlığımızın belgesi arkadaşlar. Bir de unutmadan söyleyeyim. Senin silgi bezi yaptığını kimse vitrinine dantel örtü diye koymaz. Önce kendimiz değer vereceğiz arkadaşlar. Yatırımlarımızı Türk Lirası ile yapacağız. Gidip bu yatırım tavsiyesi değil falan diye bu bir milliyetçilik şuuru. Orhun abidelerine bir daha dönelim. Şimdi Orhun kitabelerinden ta gittik. Fi tarihinden nasihata aldık. Yakın tarihten de zaten 50 yıl önceki filmi izleyip aynı bugün anlatmış dedik. O günkü durumla bugünkü durumun farklı olmadığını da anladık. Tarih boyunca değişen bir şeyin olmadığını fark etmiş olman lazım. Çünkü sen bir Türk evladısın. Bu haftaki portföy durumumuzu da paylaştık. Birkaç düşüncelerimi de paylaştım sizlerle. Bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Borsa Kazan kanalına hoş geldiniz. Bol kazançlar dilerim. Borsa Kazan ben Kepçe. Bugün de para kazandıracak hisse peşindeyim.